Birçok inanışa göre yedi nesil, kaderimizle doğrudan ilişkilidir. Yedinci nesil yaşayacağımız ülkeyi, şehri, yeri belirler. Atalardan gelen bilgiler genler ve memler yoluyla aktarılır. Zeteti atasının bilme gen zetesiz. Yedinci nesle kadar şeceresini bilmeyen köksüzdür. Şeceresinin yedinci nesline kadar cehalet maneviyattan yoksundur. Zeteti atasın bilbegenle telemek kul Bataklıkları, yedi atasını bilmeyen köledir. Kırgız atasözü ya da Zeteti atasın bilmeğen zetesiz atasını tanımayan canihidir. Zeteti atasın bilmeğen zetesiz yedi atasını bilmeyeni adam denilmeye layık değildir. Zeteti atası bilgen ulzeteti zörtin kamın atalarının adlarını bilen halkına saygı duyar. Zeteti atasın bilmeğen zetin diktin belgisin yedi ecdadın cehaleti öksüzlüğün almetidir. Zeteti Ataş bir Bil, Zetli Seldi. Kilin bil, yedi atayı ve yetmiş ülkenin dilini bilip, bir başkurt atasözü de şöyle der, birinin soy ağacını yedinci nesle kadar bilmemesi. Yetimliğin bir işaretidir. Tüm kültüründe astronomik sayılara da bağlı olarak yedi sayısı önemli olup, yedi kuşak düşüncesi, hem şecere geleneği hem de akrabalık bağlarının kurulmasında önemlidir. Öldükten sonra üst dilem, e yükselerek kutsiyet kazanan ataların aile bireylerini korumaya devam ettiği inancına dayanan atalar kültü, bu bakımdan yedi ata geleneğine de kutsal bir nitelik kazandırmıştır. Buna göre üst dilemdeki ataların ruhları zorda kalındığında yardım umulan yahut çeşitli eylemlerle hoşnut edilmeye çalışılan doğaüstü güçlerdir. Pek çok parçalanmaya rağmen, Bizler etnoş kültürel hafızanın bağışıklığını kaybetmedik. Bugün bizim yenimiz unutulmuş eskidir. Etnograf Akselo Seydinbek, şezire kelimesinin eski Türk kökenli olduğunu ve hatırla anlamına geldiğini yazıyor. Şezire tuzu ise köklerini hatırla anlamına gelmekte. Kazakistan'da 16 Mart, Ataları Anma Günü, Şezire Kunit. Bugün, Kazaklar arasında yedi ata geleneğini sürdürenler, esas olarak Kazakistan dışında yaşayan göçebe kazaklardır. Örneğin, Çin'de yaşayan kazakların yüzde yetmişinden fazlası yedi atalarını bilmektedir Arap tarihçi Rasida Addin 1247-1318. Şunları yazdı, Türkler, yüzyılların derinliklerinden gelen bir gelene göre şeyselerine büyük önem verirler. Efsaneler ve efsaneler yoluyla küçük yaştan itibaren çocuklara kendi türleri hakkında bilgi verirler. Bu geleneğe bağlılar ve asla terk etmediler. Zeteti ata, Zekete ata, 7 büyük baba atası. 7 baba, 7 ata Bir soy değerleme sistemi Çeçire, Kazaklar ve Kırgızlar arasında, ayrıca Başkurtlar arasında etebiliyor. Ceti ata ilkesi, 7. nesle kadar erkek soyundaki atalarının adlarının zorunlu olarak bilinmesine ima ediyordu. 7. kuşağı kadar olan akrabalar yakın olarak kabul edildi ve birbirlerinden toplu olarak sorumluydu. Aralarındaki evlilikler ensesten kaçınmak için yasaktı. Kazak, Kırgız, Nogay, Altay Türkleri yakın akraba evliliği yapmazlar. Makedonya Türkleri yedi kuşağı kadar akraba evliliği yapmazlar. İnsanlar 7. kuşağı kadar akraba olarak evlenirse ileride çocukları sağlıklı doğmayabilir. Bu teori şimdi tıbbi olarak da kanıtlanmıştır. jet ata bilgisi her Kazak, kırgız Türk için asgari gerekliliktir. Kazak şesireşi yalnızca soyacı değil. Aynı zamanda kendi türlerinin üyelerinin biyografilerini, karakterlerini ve eylemlerini de ezbere biliyordu. Bir zamanlar, Sigmund Freud terapide bilinç dışına çok zaman ayırdı. Avusturyalı psikolog, bilinçaltının bir kişiye ait olmadığını savundu. Bu, kendisinden önce yaşayan insanların tüm tarihinin boşaltıldığı bir enerji bilgi alanıdır. Psikologlar tarafından yapılan son araştırmalar, ailede sıkışmış deneyimlerin etkisini bile doğrulamaktadır. Atalar kültünün yaşatılmasında şamanizm oldukça önemli işlevlere sahiptir ezoteristler, hiçbir şeyin iz bırakmadan geçmediğine inanırlar. Hayatınız, eylemleriniz ve başarılarınız, gelecek nesil, çocuklar ve torunlar kaderine kesinlikle damgasını vuracaktır. Ezoterik elana kosmetikaya, her nesil ataların hayatımızın belirli bir alanını nasıl etkileyebileceğini anlattı. Her birimizin arkasında yedi nesil var. Zira atalara giderken, ölenlerin ruhları iz bırakmadan kaybolmaz. Yedinci nesle kadar onların torunları arasındaki bilgisel ve genetik bağlantı korunur. Avestan astroloji geleneğindeki yedi kuşak ataların kümülatif etkisine genoskop adı verildi ve bu, bireysel bir burçtan önemli ölçüde farklıdır. Farklı milletler, Türkler gibi Kızılderililer de birbirine en yakın kan akrabalarının yedi neslin temsilcileri olduğunu sezgisel olarak biliyorlardı. Kızıl derililer gelecek yedi neslin günah veya görevi kötüye kullanmanın bedelini ödeyeceğine inanıyorlardı. Birinin vefatından sonra ruhuşa olsun denilir. Bu dilek huzur içinde dinmeyen milyonlarca ruh olduğunu dile getirir. Bütün ruhlar bugün hayatta olan birilerinin atalarıdır. Vedik Astrolovide onlara Pitra atalar denir. Vedik Astrolovide bir dosa, burçtaki olumlu şeylerin meyve vermesine izin vermeyen zararlı gezegenlerin bir kombinasyonu anlamına gelir. Huzursuz bir ruh haleflerine birçok soruna yol açabilir. Astrolovi bulan buna fitra dolsa denilir. Başlıca etkiler ailede uyumsuzluk, hapis cezası, sermaye kaybı, itibarın düşmesi, aile üyelerinin zamansız ölümü, iş veya iş kaybı ve çocuksuzluk olabilir. Yaşlı ebeveynlerle ilgilenmemek, bakmamak da bunlardan biridir, ataların ağını almamak gerekir. Vitradosa için başlıca çarelerden biri ebeveyn ve yaşlılara özen göstermektir. Lapollarda da Türk olduğu gibi yedi ata inancı ve yaşlılara hürmet vardır. Vitrados, ataların laneti değildir. Bu, burcunda Vitrados olan kişinin ödemesi gereken ataların karmik borcudur. Onlar, yalnızca fiziksel yapımızı değil, bilincimizi de miras aldığımız genetik öncülerimizdir. Vedik Öğretmen ve Guru Doktor Pillai, Dattatreya Siva Baba, Ruh DNA'mızın bölümlerinin atalarımızdan miras kaldığını açıklar. Dolayısıyla düşündüğümüz düşünce türleri ve belirli alışkanlıklar, kalıplar bile soydan geçen özelliklerdir. Kişisel karmanız kalıtımla, tüm atalarınızla bağlantılıdır. Doğuştan ailemize ve atalarımıza derin bir düzeyde bağlıyız. Antik çağın bilgeleri, bir kişinin atalarının yedi neslini bilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu, karakterinin birçok özelliğini belirler ve bazı durumlarda kaderin sırlarını ortaya çıkarmayı mümkün kılar. Her birimizin arkasında sessizce duran yedi nesil ata, muhteşem bir kuşun kanatlarına benziyor. Çok daha sık olarak, insanlar kendi atalarının etkisiyle, kurbanı olurlar ve bazen kendi hayatlarını değil, genoskop temasının bir varyasyonunu, atalarının kaderinden hayatın tuhaf aşamalarını yaşarlar. Bir genoskopun çalışmasını belirleyen birkaç temel kural vardır. Bir, Burç tahminleri, hayatınızda neler olup bittiğiyle neredeyse eşleşmiyor. Bu, doğum tarihinin kaderiniz üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterir. İkinci ataların kaderinin tekrarı, kalıtsal hastalıkların tezahürü, psikolojik kompleksler ve eski neslin sorunları. Üçüncü ataların görünür izlerinin tekrarı benler, doğum lekeleri. Dördüncü doğum tarihinin ataların doğum veya ölüm tarihiyle çalışması. Beşinci prematüre, yedi aydan az veya vadesi geçmiş, on ay bir çocuğun doğumu. Altıncı bir çocukta dişlerin erken görünümü. Yedinci ölü atalarla rüyalar yoluyla iletişim kurma. Bir kişinin yaşamında yukarıdaki özelliklerden en az birkaçına dikkat edilirse, bireysel kaderinin büyük ölçüde. Genoskopa ataların toplu karmasına bağlı olacağı tartışılabilir. Gelişiminde böyle bir kişi bilinçsizce atalarının kolektif karmasının etkisine yönelecek ve kendi bireyselliğini ortaya koyması çok zor olacaktır. Atalarınızın kim olduğunu biliyor musunuz? İsimleri neydi, başlarına ne geldi? Şu anda bir soy ağacı doldurmanız istenseydi, kaç nesli hatırlardınız? uygulama gösteriyor ki insanların %90'ı büyük büyük anne ve büyük babalarının isimlerini neredeyse hiç hatırlamıyor ve ne yazık ki hayatları hakkında çok az şey söyleyebiliyorlar. Ama ideal olarak bir kişi atalarını 7. nesle kadar tanımalıdır. Aile kelimesinin iki bileşenden oluşmasına şaşırmamalı. 7 ve ben. Atalarını tanıma ve onurlandırma geleneği önceki nesiller tarafından iyi biliniyordu ve zamanımızda tamamen unutuldu. Bunun neden ve ne için gerekli olduğu anlayışını kaybettik ve bu nedenle köklerimizle ilgilenmeyi tamamen bıraktık. Sonuçta hayatımız buna bağlı. Ailenin hatırasının soy ağacına girilmesi boşuna değildir. Ağacın gövdesi kendimizdir. Yaprakları çocuklarımızı, kökleri ise atalarımız için geliyor. Şimdi büyük ve sağlıklı yavrular yetiştirdiğinizi ve ağacınızın güçlü ve güçlü göründüğünü hayal edin. Ama atalar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorsunuz ve hiç ilgilenmediniz. Böyle bir ağacın kökleri nelerdir? Zayıf, küçük, cansız. Bir kısırga durumunda ağacı yerde tutamayacak. Kötü hava koşullarından koruyamayacaklar. Hayatta olan da tam olarak bu. Bir kişi geçmişle ilgilenmiyorsa ve neden atalarını tanıması gerektiğini bile anlamıyorsa, o zaman klanın yardım ve desteğini, bazen tüm hayatları kurtaran gücü kaybeder. Ama sadece bilmek yetmez. Hayattaki bir kişi ebeveynleri, büyük anne ve büyük baba ile kötü ilişkiler geliştirdiyse, bu yerde genel enerji akışı engellenir. Hırgınlık, öfke, nefret ailenin gücünün beslenmesini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda bu gücü olumsuz ve yıkıcı bir güce dönüştürür. Doğum lanetlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Hedef merkezi bu nedenle, hala hayattalarsa sevdiklerinizle ilişkiler kurmak veya öldülerse onları anlamak çok önemlidir. Ancak atalarınızı tanımanızın ve onlarla iyi ilişkiler kurmanızın tek nedeni bu değildir ölseler bile, onları iyi düşünerek bizi enerjiyle besledikleri bir doğum kanalı kurarız. Yedi kuşak insanın yedi enerji merkezini sembolize eder çakralar. Çakraların konumu, farklı bilinç seviyeleri ve süptil fiziksellik ile ilişkilidir. Alt çakralar esas olarak fizikseleridir ve sosyal yasalara tabidir. Yüksek çapralar zihinsel varlığın merkezleri olarak kabul edilir. Tabiri caizse, fikirler, kavramlar, görüntüler, titreşimler tarafından kontrol edilirler. Ailenin yedi kuşağınızları, 256 kişi hayatımızı nasıl etkiliyor? Faravahar soy ağacı ve onunla ilişkili atalar kültü, modern İran topraklarında Yahudili Hristiyanlık ve İslam'ın ortaya çıkmasından çok önce ortaya çıkan en eski dinlerden biri olan Zerdüşlüğün temel ilkesiydi. Toplamda yedi seviye vardı. Genoskopta birinci neslin Güneş, ikinci neslin Ay, üçüncü neslin Merkür, dördüncü neslin Venüs, beşinci neslin Mars, altıncı neslin Jüpiter ve yedinci neslin Satürn ile ilişkili olduğunu bilmek gerekir. Birinci nesil kendimizi Birinci nesil kendimiz, başlangıç noktası olarak ben, imiz, egomuzdur. Yedinci çakranın enerjisiyle ilişkilidir Svatistan'a. Birinci nesil, gezegen sistemimizin merkezi, enerji kaynağı ve yaşamın sembolü olan güneş ile ilişkilidir. Güneş canlıdır, yani canlıların nesliyle ilişkilidir ve sadece canlılarla değil, aynı zamanda fışkıran enerjisi, parlama arzusu güneşe benzetilebilir. Böylece her şey kişisel olarak bizimle başlar Genoskop'un yedi adımlı piramidindeki ilk nesil. İkinci nesil bizim ebeveynlerimizdir, baba ve anne. İkinci nesil altıncı çakranın enerjisiyle ilişkilidir. Ajna duygusal dünyanın oluşumu üzerinde büyük etkisi olan dünyanın uydusu olan ay ile bağlantılıdır. Bir kişinin bilinçsiz, içgüdüsel, refleks tezahürü, ayın etkisine, evrelerinin değişmesine ve gece yıldızının burç dairesindeki hareketine tabidir. Çocuklukta ortaya çıkan her şey, alışkanlıklar, dünyaya doğrudan tutum ve içindeki adaptasyon, duygusal algı bunu ebeveynlerimize borcluyuz. Burçlarında ayın etkisinin hakim olduğu bazı insanlar duygusal, alıngan, kaprisli, saf, çocuksun. İkinci kuşağın babanın ve annenin etkisi. Kişiliğin oluşması, topluma uyum sağlama yeteneği için son derece önemlidir. Çocuklar ve ebeveynler arasındaki genetik ilişki bozulursa, bir insan yetenekli olsa bile bu dünyaya uyum sağlayamaz. Akrabalarla engelsiz iletişim olasılığı, çevremizdeki dünyada doğru kararları bulma yeteneği, bir çocuğun yaşamının ilk yıllarında, Ebeveynlerin doğrudan etkisi altında ortaya çıkar ve olur. Üç numaralı nesil büyük anne ve büyük babamızdır dört kişi. Beşinci çakra ve şubdilerin enerjisinin kimyasındadırlar. Dört gezegenin iletişim, öğrenme ve bilgi alışverişi alanlarından sorumlu olan üçüncü nesille ile ilişkili de büyük anne ve büyük babalardan itibaren bir numaralı nesil entelektüel yetenekleri, algılama yeteneklerini yetenekleri ve birçok davranışsal özelliği benimser. Genetik bilginin doğrudan ebeveynlerden değil, nesiller boyunca aktarıldığı ortaya çıktı doğanın dâhilerin çocuklarına dayandığı bilinmektedir. Büyük anne ve büyük babalardan herhangi biri bilim, öğretim, edebiyatla uğraştıysa, o zaman torunlarda yetenek veya bilimsel yeteneklerin tezahürü beklenebilir çocuklardan ziyade. 4. Nesil Büyük Büyük Babalar ve Büyük Büyük Anneler 8 Kişi 4. Çakra Anatanın Himayesindedirler bu nesil. Uzun döngüsü tam olarak 8 yıl olan bir gezegen olan Venüsün Göksel Himayesi altındadır 4. Nesil. 7 neslin ortası olarak kabul edilir ve bu nedenle Büyük Büyük Babalar ve Büyük Büyük Anneler uyum ve dengenin koruyucuları olarak kabul edilir. Aşk, yaşam sevinci, maddi mallara bağlılık gibi kavramlar, dürüst emekle kazanılan veya miras alınan maddi değerlerin güçlendirilmesi ve çoğaltılması gerektiğine inanılır dördüncü neslin ataları zenginse, onların soyundan gelenlere para kazanma yeteneği verilecek. Ancak günah işlediler ve haksız bir şekilde maddi zenginlik aldılarsa, bu günah yalan olacaktır. Nesil No 5 büyük büyük büyük balar ve büyük büyük büyük anneler 16 kişi. Üçüncü çakra Manipura'nın himayesindedirler. Beşinci nesil, irade, enerji, kazanma, hedefe ulaşma yeteneğinin habisi olan Mars gezegeniyle ilişkilidir. Mars harekete geçme dürtüsüdür. İrade, enerji, tutku olmadan insan hayatta hiçbir şey başaramaz. Askeri niteliklerin. Kararlılığın, eyleme hazırlığın turunlara iletildiği Mars neslindendir irade eksikliği, korkaklık veya gaddarlık, motivasyonsuz saldırganlık, 5. neslin atalarının günahkarlığının bir devamı olabilir. 6. nesil, büyük büyük babalarımızın ebeveynleridir, 32 kişi vardır. 2. çakranın, Svadhisthana'nın himayesindedirler. Altıncı nesil, güç, otorite, maneviyat ve dünya görüşü gezegeni olan Jüpiter ile ilişkilidir. Otuz iki numara, her biri bir totem olarak temsil edilir ve sembolik olarak otuz iki dişten biri olarak temsil edilir. Erken kaybedilen dişler, bu nesille olan bağın yıkımından bahseder. Bu, yalnızca zamanın bağlantı zincirinin kesintiye uğramadığı, aynı zamanda gerçek nesillerin bağlantısının, tarihsel bağlantının da kesintiye uğradığı anlamına gelir. Altıncı kuşağa göre, bir kişiyle ulusal bir manevi ve dine egregor, diğer Yunanca, uyanık arasında, insanların düşünce ve duyguları tarafından oluşturulan ve bağımsız bir varoluş kazanan görünmez bir bağlantı kurulur. Altıncı neslin ataları, devasa toplu egregor güçleri içerir. Onlar bizim için geleneklerin emirlerin, gerçek bilgi ve öğretilerin aktarımı zincirindeki bağlantı halkaları haline gelebilirler. Yedi numaralı nesil, büyük büyük babalarımızın büyük babalarıdır, 64 kişi vardır. Birinci çakranın, Mula Taran'ın himayesindeler. Hayatta kaderimize hükmederler, kaderimize etkilerler. zamanda bizden en uzak olan nesildir. Dünyadan en uzak olan Satürn gezegeniyle ilişkilidir Uranüs, Neptün, Plüton ve diğer gök cisimleri insan gözüyle görünmez kalır ve 8. 9. ve 10. nesillerin atalarının bir insan üzerindeki etkisi neredeyse fark edilemez. Bu 7 nesil önce yaşayan atalardan onların DNA'ların %1'inden daha azını miras almamızın bir sonucu olarak açıklanır. Yedi kuşak önce DNA'nızın yüzde birinden daha azının herhangi bir atadan gelmiş olması muhtemeldir. Ancak yedi nolu kuşak en ciddi nesildir. Senaryolar pis o kadar mühürlük ki bu neslin bazı olumsuz programlarını kırmak en zor şey. 64 sayısı, Plüton'un sayısı olan 10A eşittir 64 kişi sayılara göre sıralanırsa şöyle olur. Altı artı 4, bir artı sıfır bir tekrar birinci nesil. Böylece yedi kuşaklık aile çemberi kapanmış olur. Ailenizle ilişkilerinizi geliştirmek için öncelikle her kişinin adını, hayatını ve kaderini bilmeniz gerekir. Nesiller arası travma nedir? Çözümlenmemiş toksik stres travma yaratır. Sözülmemiş travma, çözülene kadar birçok kuşaktan geçebilir. Özenli bir çevrede yaşamak, travmayı iyileştirmenin ve aynı zamanda nasıl yaşayacağını ve ebeveynlik yapmayı öğrenmenin en önemli yoludur. Travmaya bağlı üç davranış vardır, öfke, kaygı ve depresyon. Bu davranışlar nesiller arası aktarılabilir. Davranışlarımız genellikle çözülmemiş mevcut veya nesiller arası travma ile bağlantılıdır. Ebeveynlere dış benzerlik bir çocuk babaya benziyorsa, atalarıyla daha güçlü bir genetik bağ sahip olduğu anlamına gelir ve daha çok anneye benziyorsa, o zaman ailenin birçok probleminden kurtulmuş, seçiminde daha bağımsız olduğunu Soy ağacınızı bilmek sadece tarih için değil, geçmişimiz. Doğrudan bir yansıması ve devamı olan hem şimdi hem de gelecekte daha iyi yol alabilmek için gereklidir. Atalar hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek, kendi yaşam yolunu seçmek isteyen her insanın görevidir. Ataların erdemleri, torunların yararınadır ve bireyin doğru gelişimini seçmek için mükemmel bir örnek olabilir. Soy ağacımızdan ataların çözülmemiş sorunları ve günahları hakkında bilgi, hatalarını tekrar etmekten ve tüm ailenin olumsuz karmasını ağırlaştırmaktan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Her ne kadar tüketici kültürümüzde, temelde sürdürülebilirlik devrimini başlatan, şu anda yaygın olan 7 nesil, çevre dostu ürünler markasıyla tanısak da 7 nesil çok daha kapsamlı bir kavramdır Türk kültüründeki tabiat kültürü içinde atalar kültü. Merkez konumda oldu. Diğerleri ise onu tamamlayıcı durumdadır ve bizim bugün yaptıklarımızda 7 kuşaktan çocuklarımızı etkileyecektir.